Merhaba canlar Türkiye'nin tarafı salam web ütüne karşınızda izlediğiniz haber ömer, başlıyor yaklaşık bir saattir bu ekranlarda, ortaya gündüz kanal girişleri serçip başlıyor sosyal medya kanallarımız şöyle bir tanışık olursak Twitch tarık haber TV sosyal cep tarık haber Pinterest tarık haber ok tarik haber TikTok tarık haber TV Facebook tarık haber LinkedIn tarık haber yani haber Tumblr, Tarih Haber İnsan ve Tarih Haber Twitter, Tarih Haber, Reddit, Grant, Type, Facebook, Instagram, YouTube, Tarih Haber TV ve Tarih Haber TV hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı anlatacak olursak bir kolayda yayındayız. Big Olay kanalımız Tarih Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve ana haber bitirimiz başlıyor. Bugün İstanbul işin imsak 0.5.16. Diğer evlerimiz için imsak, imsak vakitleri öğrenmek istiyorsanız tarihhaber.com'dan öğrenebilirsiniz. Ve kura şöyle bir bakacak olursak. Da kur dolar günü 19.18'de haftayı yükselişte kapattı. Euro 21.81 ile düşüşle. Altın 1.214 ile düşüşle. İstanbul borsası günü 4.812 ile düşüşle kapattılar değerli izleyen ve ilk haberimize geçiyoruz. Evet Şimşek Kemal Kılıçdaroğlu'nun sana sözcüğe baharlar gelecek sloganıyla paylaştığı için videosunu beğendi. Daha sonra ise bakım nedir? Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Şimşek yaptığı açıklamada. işte ise işleri nedeniyle siyasetten geri düşünmediğini duyurmuştu. Çimşek'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim videosunu paylaştığı tweet'ini beğenmesi sosyal medyalar gündem oldu. Ordundar ise Çimşek'in 8 yaşındaki oğlunun yanlışlıkla gönderiyi beğendiğini söylediği, beğeni geri çeken bir açıklama yapan Çimşek, "Maalesef oluyor böyle şeyler." ifadelerini kullandı. Mehmet Çimşek Kemal Kılıçdaroğlu, Sana Söz Yine Baharlar Gelecek sloganıyla paylaştığı seçim videosunu beğendi. Daha sonra ise, 31 Mart 2023-2004 Son Güncelleme, 31 Mart 2023 21:07 Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Şimşek yaptığı açıklamada ise işleri nedeniyle siyasete girmeyi düşünmediğini duyurmuştu. Şimşek'in Kemal Kılıçdaroğlu seçim videosunu paylaştığı tweetini beğenmesi sosyal medyada gündem oldu. o Dündar ise Şimşek'in 8 yaşındaki oğlunun yanlışlıkla gönderiyi beğendiğini söyledi. Beğeniyi geri çeken ve açıklama yapan Şimşek, maalesef oluyor böyle şeyler ifadelerini kullandı. <gülüyor> Takip et. Mehmet Şimşek'in AK Parti tarafından ekonominin başına getireceği iddiaları çok konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Mart günü AK Parti Genel Merkezi'nde eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüşmüştü. Siyaseti düşünmediğini açıklamıştı. Polisleri hareketlendiren görüşmenin ardından ise Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Sayın Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'nde son derecede sanimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeniyle aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu videosunu beğendi. Ancak Mehmet Şimşek'in sosyal medyadaki son hamlesi ise kafaları karıştırdı. Şimşek Twitter hesabından, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Mart'ta Sana Söz yine Baharlar Gelecek notuyla paylaştığı seçim kampanyası videosunu beğendiği ortaya çıktı sonra ilk beynim. Şimşek'in Twitter'da son beğendiği içeriğin ise geçtiğimiz Aralık ayında IMF'nin Ukrayna ile ilgili attığı tweet olduğu da görüldü. Beyniyi geri çekti, nedenini o Dündar açıkladı. Mehmet Şimşek'in bir süre sonra ise, beyniyi geri çekti görüldü. Gazeteci Uğur Dündar da Twitter hesabından Şimşek'in beynisiyle ilgili bir açıklama yaptı. Dündar paylaşımında eski maliye bak Mehmet Şimşek'in Kemal Kılıçdaroğlu bir tweetini beğendiği haberleri çıkınca İngiltere'deki ortak arkadaşımızı aradım. Onun verdiği bilgiye göre 8 yaşındaki oğlu ipadıyla oynarken yanlışlıkla beni koymuş. Mehmet Bey durumu fark edince beğeniyi geri almış, ifadelerini kullandı. Mehmet Şimşek'ten açıklama. Mehmet Şimşek de bir süre sonra Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Şimşek, maalesef oluyor böyle şeyler. Kamuoyunu gereksiz yere meşgul etmişiz. Afola ifadelerini kullandı. Maalesef oluyor böyle şeyler. Kamuoyunu gereksiz yere meşgul etmişiz. Afola. ola. HTTPS 2.üstüste bölü bölü t.co bölü TTS 3K7EG. Mehmet Simsek, Et Mehmet Simsek, Març 31, 2023. Ekonominin başına mı geçecek? Kulisleri hareketlendiren görüşme. Ana sayfaya dönmek Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. İstanbul'da kan donduran olay yaşandı. Hakim olan eşini önce bıçakları ardından da üzerine kızgın yağ döktü. İstanbul Kadıköy'de kan donduran bir olay yaşandı. Hakim eşi ile kavga eden bir kadın önce eşini bıçakladı ardından da eşinin üzerine kızgın yağ döktü. Tanesiz hakim... Olay yerinde hayatını kaybederken cinayeti işlediği iddia edilen eşi ise evin balkondan atlayarak intihar etti. İşte dehşete düşüren haberin detayları. Bu haber de şunu gösteriyor ki İstanbul Sözleşmesi'nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha buradan görebiliyoruz. İstanbul'da kan donduran olay hakim olan işini önce bıçakladı ardından da üzerine kızgın yağ döktü. 31 Mart 2023-2025 son güncelleme, 31 Mart 2023-2026. İstanbul Kadıköy'de kan donduran bir olay yaşandı. Hakim eşiyle kavga eden bir kadın önce eşini bıçakladı, ardından da eşinin üzerine kızgın yağ döktü. Talihsiz hakim olay yerinde hayatını kaybederken, cinayeti işlediği iddia edilen eşi ise evin balkonundan atlayarak intihar etti. İşte dehşete düşüren haberin detayları. Takip et. Kadıköy'de eşiyle kavga eden Hande Arslan, önce eşini bıçaklayıp üzerine kızgın yağ dökerek yaktı, ardından da oturdukları binanın üçüncü katından aşağı atladı. Hakim olduğu öğrenilen Necmi Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, Hande Arslan ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay saat 10.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre Anadolu Adliyesi'nde görevli hakim Necmi Arslan, 54, eşi Hande Arslan, 43 ve 2 çocuğuyla birlikte 7 katlı bir binanın 3. katında yaşıyordu. Çiftin çocukları kreşte olduğu sırada Hande Arslan, eşi Necmi Arslan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Eşini önce bıçaklayan Hande Arslan daha sonra ise kızgın yağ dökerek yaktı. Eşini öldüren Hande Arslan kendisini 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı halde yerde yatan Hande Arslan'ı ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Bina görevlisi Murat Taşçoğlu, eşinin hastaneye kaldırıldığını söylemek için hakim Necmi Arslan'a mesaj attı fakat yanıt alamadı. Dairede başka birinin olup olmadığını öğrenmek isteyen polis ekipleri ise kapıyı çilingirle açarak içeri girdi. Ekipler hakim Necmi Arslan'ı bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu. Necmi Arslan'ın vücudunda kızgın yağ ile oluştuğu anlaşılan yanıklar ve darp izleri olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri Necmi Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan Hande Arslan ise ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Necmi Arslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hande Aslan'ın hakim eşini bıçakladıktan sonra balkondan aşağı atladığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çocukları kreşteymiş. Aslan ailesinin komşularından Durukan Doğan, aslında boş yer dönüp baktığında yerde birisi yatıyordu başında 3-4 kişi vardı biz bayıldı diye düşünmüştü. Sonra insanlar yukarıya bakınca herhalde dedik düştü atladı. İlk düştüğü anda yerde kan yoktu ondan sonra cinayet vakası olduğunu öğrendik. Eşinin hakim olduğunu öğrendik. Ondan sonra da intihar girişiminde bulunduğunu ve atladığını öğrendik, ifadelerini kullandı. Mahalle esnafı Saffet Sümer, biz sonradan fark ettik. Hanımefendi kocasını öldürmüş, kocasının hakim olduğunu söylediler. Komşumuz yanımızda. Kadın da üçüncü kattan atmış kendisini aşağı. İki tane çocuğu var diyorlar. Biri üç yaşında, biri beş, altı yaşında. Pireçteymiş çocukları. Kadını hastaneye kaldırdılar. İşi de rahmetli olmuş, dedi. Bina görevlisi Murat Taşçıoğlu ise bana sabah haber verdiler. Ben de indim baktım 8 numarada oturan komşu. Ben ilk kendi düştü diye sandım. Bilmiyorduk olayı. Sonradan araştırınca öğrendik. Eşini bıçaklamış aşağı düşmüş. Çi Anadolu Adliyesi'nde hakimlik yapıyor. Eşine ulaşamayınca tekrar polis çağırdık diye konuştu. Ailenin komşusu olduğunu söyleyen başka bir kişi ise kadının ilk önce hakim eşini bıçakladığını ardından da kendini üçüncü kattan aşağı attığını söyledi. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Naut'un da ne Ferdi kadolu Fenerbahçe'ye müjde, para yağacak. Yönetim bile şaştı kaldı. Bu sezon mutlak şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe sezon sonu içinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'de topladığı 4 puanla lig lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda olan Sarı Lacılar'da ligin 27. haftasında oynayacak olan Beşiktaş derbisi öncesi müjde bir haber geldi. İşte detay. Ne Arda Güler, ne Ferdi Kadıoğlu. Fenerbahçe'ye müjde, para yağacak. Yönetim bile şaştı. 31 Mart 2023-2043 son güncelleme. 31 Mart 2023-2043. Bu sezon mutlak şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, sezon sonu içinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'de topladığı 54 puanla lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda bulunan Sarıler Civertliler'de ligin 27. <Gülüyor> haftasında oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar. Takip et. Biray Tosay İngiltere. Yaş 26 pozisyon orta saha. Oynadığı takım Fenerbahçe. Tüm istatistikler için tıklayın. Süper Lig'de lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk kupasını kimseye kaptırmak istemezken ligin 27. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisine kısa bir süre kalı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Geride kalan haftalarda topladığı 54 puanla Galatasaray ile olan puan farkını aldı ya düşüren sarı Civertliler transfer temaslarına da hız kesmeden devam ederken yönetimi oldukça heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Transfer müjdesi Takımdaki birçok ismi Avrupa devleri yakın markada alırken bu isimlerden biri de CPR'den kadroya katılan Biray Tosayi Samuel oldu. Sarıler Civertliler'de performansıyla dikkat çeken isimlerin başında Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu gelirken Premier Lig ekipleri Fenerbahçe'nin kapısını bu kez 25 yaşındaki oyuncu için çaldı. Sezon sonunu işaret etmişti. Geçtiğimiz ara transfer teslim döneminde Bornemut, Leeds ve birçok takımın transfer listesinde yer alan Nijeryalı futbolcu Bright Tosayi Samuel, gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirme kararı almıştı. Foto haberine göre Bornemut'un istenilen bonservis bedelini ödeyememesi nedeniyle transfer askıya alınırken, Fenerbahçe'nin 12 milyon euroluk beklentisini karşılayacak bir takım çıktı. Teklif 12 milyon euro Buna göre, Premier Lig'de topladığı 42 puanla 8, NC'yi sırada bulunan Brentford, 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun milli takımda sergilediği performanstan sonra Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve 12 milyon euroluk teklif yaptı. Nijerya milli takımının yine bir, 0 yendiği maçta takımına penaltı kazandıran Samuel, 2021 yılında JPR'den 500 bin euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anahtar kelimeler Ana haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberi Bakan Soylu'ydu. İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na kurşunlayan saldırgan yakalandı. Son dakika haberine göre İç İşçi Bakanı Soylu, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik silahlı saldırının failinin yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında sorumlu Mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak, devletimize ve polisimize itimat ediniz, mahcup olursunuz ifadesini kullandı. Öte yandan konuya ilişkin olarak emniyet giren müdürlüğünden de açıklama geldi. Son dakika bakan soruları <gülüyor> İyi Parti İstanbul İl Başkanlığını kurşunlayan saldırgan yakalandı. 31 Mart 2023 17.53 son güncelleme. 31 Mart 2023 21.35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 Son dakika haberi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yakalandığını duyurdu. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türk polisi yakalar. İyi Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletimize ve polisimize itimat ediniz." Mahcup olursunuz. Merminin inşaat bekçisinin silahından çıktığı belirlendi. İstanbul Zeytinburnu'ndaki İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun inşaat bekçisinin görevli olduğu yerde yaşanan hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ateşlediği silahından çıktığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eski Çırpıcı Yolu sokaktaki Merter İş Merkezi'nde bulunan İyi Parti İl Başkanlığı'nın ve Yüz Karayoluna Bakan bölümüne akşam saat 21.30 sıralarında kurşun isabet etmesinin ardından özel ekip kurdu. Oluşturulan ekip, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplanan kurşunun yolun karşısından ateşlenen bir silahtan çıktığını tespit etti. Çevredeki güvenlik kameraların detaylı şekilde inceleyen ekipler, Meşe isimli inşaat bekçisinin görevli olduğu noktada hırsızlık girişimini önlemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediğini ve hırsızların parti binası istikametine kaçması nedeniyle isabetin tesadüfi olarak yaşandığını belirledi. Emniyetten açıklama geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların ardından açıklama yapıldı. Açıklamada, yapılan alan çalışmasında, olayın, bölgede bulunan bir inşaatta meydana gelen hırsızlık gelişimine karşılık, inşaatın bekçisinin hırsızları kaçırmak için ateş etmesi nedeniyle gerçekleştiği tespit edilmiştir. Hırsızların iyi Parti il binası istikametine kaçması nedeniyle binaya tesadüfi olarak kurşunların gelmesine neden olmuştur. Şahsın olayda kullanmış olduğu bulundurma ruhsatlı silahı ile beraber yakalanması yapılmıştır, denildi. Olayla ilgili inşaat bekçisi olduğu öğrenilen ve etnin de gözaltında olduğu belirtildi. Akşener'den İyi Parti binası önünde çok konuşulacak sözler. Şüpheli emniyete getirildi. Sabah saatlerinde İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden koşumlarla ilgili yapılan çalışmaların ardından Bayrampaşa'da olayda kullanılan, bulundurma ruhsatlı silahla birlikte gözaltına alınan inşaat bedçisi Meşe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. İstanbul Valiliğinden Açıklama İstanbul Valiliği İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden mermi ile ilgili açıklama yapıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerinin bugün saat 11.00 sıralarında il binasına ateşli silah mermisi isabet ettiğine dair ihbar üzerine sevk edilen il emniyet müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları neticesinde. İyi Parti İl Başkanlığı binası ve yanında bulunan bir iş merkezine isabet eden mermilerin istakibine göre mermilerin geliş istikametinin 5 otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğu tespit edilmiştir. Şantiye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde 30 Mart 2023 Perşembe günü, dün saat 21.30 sıralarında şantiyeden hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binası istikametine doğru kaçmaları nedeniyle şantiye görevlisi Meşe adlı şüpheli şahsın bulundurma ruhsatlı tabancası ile yedi. 8 el ateş ettiği beyan edilmiştir. Bu geçen şüpheli şans olayda kullanılan tabanca ile yakalanmış olup aynı silahı ait kovanlar elde edilmiştir. Şüpheli şahsın ifadesinde, hırsızlık teşebbüsünde bulunan 3 şüphelinin olay yerinden kaçarak uzaklaştıkları, İYİ Parti İl binasında görevli 2 özel güvenlik personelinin de silah sesi duymadıkları beyan edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Ne olmuştur? İstanbul Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etti. Alınan bilgiye göre eski çırpıcı yolu sokaktaki Mertel İş Merkezi'nde bulunan İyi Parti İl Başkanlığı'nın ve Yüz Karayolu'na bakan bölümüne isabet eden kurşun kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplandı. Anadolu Ajansı Akşener'in sert sözlerine yanıt. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimizle geçiyoruz. Son dakika haberin doğalgaz kaçağı diye gelip dehşetle karşı, e, karşılaştılar. Elazığ'da aile vahşeti yaşandı. 6 kişi ölü, ölü bulundu. ayrıntılar ortaya çıktı. Son dakika haberin Elazığ'da bir evde vahşet yaşandı. 6 kişi ölü bulundu. Korkunç olayın yaşandığı evden ilk görüntülerde gelirken polis ekiplerinin doğalgaz kaçağı için eve girdiklerini dehşetle karşılaştığı öğrenildi. Kan donduran olayın ayrıntıları ise ortaya çıktı. Aktif olarak görev yapan bir öğretmenin Ailesini katlettikten sonra intihar ettiği kaydedilmiş. Son dakika doğal gaz diye gelip dehşetle karşılaştılar. Elazığ'da aile vahşeti. 6 kişi ölü bulunduğu ayrıntılar ortaya çıktı. 31 Mart 2023 15 15 son güncelleme. 31 Mart 2023 16 33. Son dakika haberi Elazığ'da bir evde vahşet. 6 kişi ölü bulundu. Korkunç olayın yaşandığı evden ilk görüntülerde gelirken polis ekiplerinin doğal gaz kaçağı için eve girdiklerinde dehşetle karşılaştığı öğrenildi. Kan donduran olayın ayrıntıları ise ortaya çıktı. Aktif olarak görev yapan bir öğretmenin ailesini katlettikten sonra intihar ettiği kaydedildi. Takip et. Son dakika haberi, Elazığ'dan gelen bir evde 6 kişinin ölü bulunduğu haberi herkesi dehşete düşürdü. Korkunç olayın arkasından ise bir aile vahşeti çıktı. Merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, öğretmen Hüseyin Fe, nin olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. İşte dehşetin tüm ayrıntıları. Ailesini ateş edip intihar etti. Öğretmen Hüseyin Fe, henüz bilinmeyen bir nedenle eve girip ailesiyle tartıştı. Tartışmanın ardından Hüseyin Fe, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Hüseyin Fe babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Renziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti. Hüseyin F. Ceyhan'dan Hüseyin Min ailesini silahla vurduktan sonra evdeki doğal gaz vanasını açıp silahla intihar ettiği öğrenildi. Doğal gaz kaçağı ihbar yapıldı. Doğal gaz kaçağı ihbarı yapılmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. İhbarın yapıldığı eve giren ekipler içeride 6 kişiyi kafasından vurulmuş halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, özel harekat ve destek ekipleri sevk edildi. Ta Anadolu Ajansı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kilis'te iftar... Programı... A Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İhtarnameyi görünce ne uğradığını şaşırdı ev sahibinden kiraya %250 zam geldi. 25 yıllık İngilizce öğretmeni olan Ali Özen, 8 yıldır oturduğu dairenin 2000 lira olan kiralarının ev sahibi tarafına 7000 TL yükseltildiğini kendisine noter aracılığıyla şeklen iddianame ile öğren, öğrenildi. Alt ihtarname karşısında ne uğradığını şaşıran Özen, bu durumun birilerinin dur demesi gerektiğini söyledi. Özen bu yıl 7 bin lira istediyse inanın sene 25 bin lira isteyecektir diyerek yaşadıkları etti. İşte olayın detayları. İhtarnameyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Ev sahibinden kiraya %250 zam. 31 Mart 2023 15 25 son güncelleme 31 Mart 2023 17:01 Manisa'da 25 yıllık İngilizce öğretmeni olan Ali Özen, 8 yıldır oturduğu dairenin 2000 lira olan kirasının en sahibi tarafından 7000 TL'ye yükseltildiğini kendisine noter aracılığıyla çekilen ihtarname ile öğrendi. Aldığı ihtarname karşısında neye uğradığını şaşıran Özen, bu duruma birilerinin dur demesi gerektiğini söyledi. Özen, "Bu yıl 7000 Türk Lirası istediyse inanın seneye 25000 Türk Lirası isteyecektir." diyerek yaşadıklarına isyan etti. İşte olayın detayları. Takip et. Önce yaşanan fiyat artışları ve enflasyonu bahane ederek ev fiyatlarını fahiş oranlarda artıran ev sahipleri şimdi de son asrın en büyük deprem felaketini bahane ederek fiyatları arttırmaya devam ediyor. Manisa'nın ve ilçesinde yaşayan 25 yıllık İngilizce öğretmen Ali Özende 8 yıldır oturduğu dairenin 2000 Türk lirası olan kirasının 7000 TL'ye yükseltildiğini noterden kendisine çekilen ihtarname ile öğrendi. Yaklaşık 8 yıldır Yunusenme ilçesi 75. yıl mahallesindeki adreste oturduğunu kaydeden Özen, yaklaşık 8 yıldır bu adreste oturuyorum ve her sene kira. Artışını devletin gösterdiği oranların 100 Türk lirası üzerinde yapıyorum. Geçen yıl %25 yapıldı zam. 1450 TL'den 2000 Türk lirası yaptık. Bu yıl 2000 TL'den 7000 TL'ye yükseldiğine dair hem bana hem de eşime ihtarname gönderdi. Bu hiç de adil olmadı. Hepimiz depremi yaşadık, herkesin eve ihtiyacı var ama ev sahipler bunu fırsata çevirdi. Bizim mahallede yaklaşık 50 kiracı arkadaşla görüştüm, 4000 TL'nin üzerinde 2-3 tane ev kirası var. Genelde ortalama 2500-3000 civarında ev kiraları. Benim maaşım 14100 Türk Lirası, ben 7000 TL'yi ev sahibine verirsen, OTTÜ'de oğlum okuyor ayda 5000 Türk Lirası ona gönderiyorum. Kendime ne kalacak, diğer masraflarıma ne kalacak? Bu yıl %300'e yakın zam yapan ev sahibi belki seneye 25 bin Türk lirası talep edecek. Kiracılar olarak buna da bir dur demeliyiz. Gerçekten işin içinden çıkılamayacak boyutlara ulaştık. Ülkemizde ev sahipleri kadar da kiracılar var. Başımızdaki yetkililer buna acilen bir çözüm bulmalı dedi. Yapılan hiç etik değil. Ev sahibiyle sürekli telefonla irtibat halinde olduğunu ancak kira artışını kendisine ihtarname ile yollanılmasını etik bulmadığını kaydeden özen, kira artışına 2 ay olmasına rağmen ev sahibi hiçbir şekilde iletişim kurmadı. O anda okulda dersteydim. Postacı gelmiş aşağıya indim aldım evrakları şok oldum. Hem bana hem eşime ihtarname göndermiş. Bu etik değil. Kaçıncı yüzyıldayız? Ahlaki değerlerimiz, vicdani değerlerimiz, dini değerlerimiz nerede? Bu mübarek Ramazan ayında bunu kendime yediremiyorum, insanlık onuruna yediremiyorum. Şu anda deprem bölgesinden gelen öğrencilerimiz var, öğretmenleri olarak onlara destek veriyoruz. Maaşımız zaten kendimize kalmıyor. Onlara destek veriyoruz, deprem bölgesine yardımlarda bulunuyoruz, hale yardımlarımız devam ediyor. İftar programları için para topluyoruz. Yani tüm ülke bir yardım kampanyası halindeyken ev sahiplerinin de biraz insaflı olmalı ve ellerini vicdanlarına koymalı diye konuştu. Yüzde artış yapıp bekleyeceğim. Bu şekilde artışların yaşanmaması için birlik olmak gerektiğinin altını çizen özen şunları söyledi. Bugün bana yapılan yarın diğer kiracı arkadaşlarıma yapılacak. Yan komşum yaklaşık iki ay önce kira artışı yaptı kirasını 4000 bin Türk lirası yaptı. Eğer benimle de iletişime geçselerdi ben de 4000 bin Türk lirası yapardım, seve seve yapardım. Ama 7000 bin Türk lirası nedir? Hele bunu bir eğitimcinin talep etmesi, bugünün şartlarında yardım seferberliği içinde yaşarken bizler çok büyük bir fırsatçılık. Ben niye fazladan 3 bin Türk Lirası vereyim? 3 bin TL'ye deprem bölgesinden gelen 3 tane çocuğu okuturum ayda biner Türk Lirası vererek. Öncelikle bir farkındalık oluşturulmasını istiyorum. Avukatımla görüştüm ve avukatım %25 zam yapmamı tavsiye etti ben de %25 zam yapacağım. Ondan sonraki süreçte de muhtemelen mahkemeye vereceklerdir diye tahmin ediyorum. Çünkü hala arayıp sormadılar niyetleri de bu. Mahkeme sürecimiz nasıl olur bilmiyorum. Bu yüzyılda yaşadıklarımıza bakın gerçekten utanıyorum. Bu yıl 7 bin Türk lirası istediyse inanın seneye 25 bin Türk lirası isteyecektir. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. A ve devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kadir İnanır, Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olacak mı? Son noktayı koydu. Ülkemizde siyaset halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece dedi. Ustoyucu Kadir İnanır'ın siyasete gireceği ve Yeşil Sol partiden milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kadir İnanır uzun yıllardır birçok kez milletvekili teklifleri aldığını belirterek ülkemizde siyaset halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece Akkül siyaset yapmayı düşünmüyorum ifadelerini kullandı. Kadir İnanır, Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olacak mı? Son noktayı koydu. Ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece. 31 Mart 2023-2130 son güncelleme. 31 Mart 2023-2133. Usta oyuncu Kadir İnanır'ın siyasete gireceği ve Yeşil Sol Parti'den milletvekilliği adayı olacağı iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kadir İnanır, uzun yıllardır birçok kez milletvekili teklifleri aldığını belirterek, ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum, ifadelerini kullandı. <gülüyor> Takip et. Ünlü oyuncular Mehmet Aslantun tipten, İlyas Salman ise TKP'den milletvekili adayı olduklarını açıkladı. Yeşil Sol Parti'den milletvekilliği için teklif alan Kadir İnanır ise siyasete gireceği iddialarına son noktayı koydu. Aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum. Instagram hesabından açıklama yapan Kadir İnanır şu ifadeleri kullandı. Sevgili halkımız, uzun yıllardır birçok kez milletvekilliği teklifleri aldım. Tüm bu teklifler benim için kuşkusuz onur vericidir ama ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum. Saygılarımla. O partiden milletvekilliği teklifi gitti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kızılcık şerbetinde olay sahne. Fatih'in doğa için söyledikleri sosyal Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı EYT'lilerin merak ettiği soru yanıt buldu. Hem maaş hem ikramiye geliyor. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Velhat Bilgin kanalında bir televizyon programında önemli aşramarda bulundu. Bakan bilgin EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman alacağı yanıtlayarak Mart ayında EYT için başvuranlar Nisan ayında maaşını alacak. En geç Mayıs ayında tamamlanacak ifadene kullandı. İşte haberin detayları. Bakan bilgin canlı yayında açıkladı. Eklililerin merak ettiği soru yanıt buldu. Hem maaş hem ikramiye. 31 Mart 2023-22-27 son güncelleme. 31 Mart 2023-22-39 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, eğitililerin ilk maaşını ne zaman alacağını yanıtlayarak, Mart ayında EYT için başvuranlar Nisan ayında maaşlarını alacak, en geç Mayıs ayında tamamlanacak ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları. Takip et. Eğitililer ilk maaşlarını ne zaman alacak, sorusu merak edilirken çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Bakan Bilgin, Ülke TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde. Mart ayında EYT için başvuranlar Nisan ayında maaşlarını alacak, en geç Mayıs ayında tamamlanacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Bir hak kaybı yok. İkincisi biz bu fazla mesaiyle çalışmayı hızlandırıyoruz. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak. Hak kaybı olmayacak. Şunun altını çizmem lazım, olağanüstü bir çalışma var. Ortalama bizim her ay maaş bağlanan emekli sayımız 35 bin civarında. Şu anda bağlanan işlemi tamamlanmış sayı 250 binden. Bağlandığı gün maaşlarını alacaklar. Ne ikramiyede ne maaşta hak kaybı var. Devletimiz bu konunun kaynağını ayırmıştır. Eklilerimiz, emekliliği hak edenler maaşları, ikramiyeleri yatacaktır. Biz Mayıs ayı içerisinde tamamını maaşlarını ödeyeceğiz. Şehit, gazi, dul ve yetimlerin maaşlarını asgari ücret düzeyine getirdik Güneydoğu'ya gittiğimizde daha çok korucu aileleri veya korucu dernekleri onların talepleriyle karşılaşmıştım. Onların dernek başkanlarına söz vermiştim. Dün onu da çözdük onların da emeklilerin maaşlarını 7500 Türk lirası yaptık. O aileler millet için, ülke için her şeylerini vermiş aileler. Sosyal devlet bütün bunlara hassasiyetle yaklaşması gereken anlayışa sahip olmalıdır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türkiye'nin yeni batık şehri 91 metre... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Danimarka'daki skandal AK Parti'den tepki geldi. Nefret suçlarının merkezi oldu dedi. Danimarka'da öğleden sonra Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçi yönünde... Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırılar yapıldığı, skandal olayın ardından aşrama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi olduğu, Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz ifadelerini kullandı. Danimarka'daki skandala AK Parti'den tepki, nefret suçlarının merkezi oldu. 31 Mart 2023 22 son güncelleme, 31 Mart 2023 22 -42. Danimarka'da öğleden sonra Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırılar yapıldı. Skandal olayın ardından açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka, Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu. Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz, ifadelerini kullandı. Takip et. Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan nefret suçunun tekrarlanmasına izin verilmesine peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Sosyal medya hesabından çirkin saldırıları lanetledi. Çelik Sosyal yaptığı açıklamada, Danimarka, Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu. Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz. Açık bir nefret suçuna izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz. Danimarka makamlarının nefret suçunun faillerine karşı harekete geçmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Sürecin takipçisi olacağız, ifadelerini kullandı. Peş peşe çirkin saldırılar. Danimarka'da öğleden sonra Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı yapıldı. Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi patrioterne Galay, Vatanseverler canlı yayında isimli marjinal grup üyesi 5 kişi tarafından düzenlenen provokasyon, grubun Facebook hesabında canlı yayınlandı. Provokatörler, Peygamber Hazreti Muhammed ve İslam düşmanı pankart açarken, İslam'a hakaret içeren sloganlar attı ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı gerçekleştirdi. Provokasyon sırasında herhangi bir şiddet olayı yaşanmazken Danimarka makamlarının, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğini önceden bilgilendirdiği ve gereken güvenlik önlemlerini aldığı belirtildi. Danimarka'da 24 Mart'ta da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı yapılmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı ama Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ikramlarda. İstediğe haberimize geçiyoruz. Mau, Mauro Kardi'nin barıştığı sevgilisi Van Danara paylaştı. Başka bir çocuk ister, ister miydin? Galatasaray'ın golcü oyuncu oyuncusu Mario Kardi Van ile tekrar barışırken sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, paylaşımlar tekrar gündem oldu. İşte detaylı. Mauro Icardi'nin barıştığı sevgilisi Vanda Nara paylaştı. Başka bir çocuk ister miydin? 31 Mart 2023 22.02 son güncelleme. 31 Mart 2023 22.02 Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, Vanda Nara ile tekrar barışırken sosyal medyada yaptığı paylaşımla tekrar gündem oldu. İşte detaylar. Takip et. Mauro Icardi. Arjantin. Yaş 30 pozisyon forvet. Oynadığı takım Galatasaray. Tüm istatistikler için tıklayın. Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Ucadi, saha içindeki müthiş performansıyla alkış toplarken, saha dışında da gündemden düşmüyor. Barıştılar. Özellikle Van ile bir dargın, bir barışık ilişkisi konuşulan Gojie oyuncu ayrıldığı eşiyle tekrar barışırken, sosyal medyadan da paylaşımlarını sürdürüyor. İcadi Baba Oluyor Sosyal medya hesaplarından yayınladıkları son gönderi ise takipçilerinin İcadi Baba Oluyor yorumları yapmasına neden oldu. Paylaşım kafaları karıştı. Van'dan ara bulunan bir bebekte paylaştığı fotoğrafa başka bir çocuğun olmasını ister miydin diyerek İcerdi'ye etiketledi. Arjantinli golcü ise bu gönderiye bu konuda düşüneceğim yanıtını yazdı. İşte o paylaşım. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız den Dursun Özbek ve ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatleri o ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haber ve diyordu Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini söyledi. Son dakika deprem haberine göre AFAD Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Yunanistan'ın başkenti Atina açıklarındaki deprem yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Son dakika. Afat duyurdu. Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem. 31 Mart 2023 19.18 son güncelleme. 31 Mart 2023 19.34. Son dakika deprem haberi. Afat Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Yunanistan'ın başkenti Atina açıklarındaki deprem yerin 7,99 km derinliğinde meydana geldi. Takip et Son dakika deprem haberi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan AFAD alınan bilgiye göre saat 19.05'de merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmir'in Çeşme ilçesine 200 km uzaklıkta olduğu bildirildi. Deprem yerin 7,99 km derinliğinde kaydedildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Skandal görüntülere bir... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir, bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> Günün videosunda bugün tehlikeye aldırış bile etmediler. Korkutan anlar kamera bakın nasıl yansıttı. motosiklete bağladıkları çe çekçek arabasını çocuklarını böyle taşıdılar. Bursa'da motosiklete bağladıkları çekçek arabasının içine çocuklarını tehlike aldırmadan taşıyan aile yüreklere bakın nasıl ağza geldi. Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar. 31 Mart 2023 16.20 son güncelleme 31 Mart 2023 16.20 Bursa'da motosiklete bağladıkları çekçek arabasının içinde çocuklarını tehlikeye aldırmadan taşıyan aile yürekleri aza getirdi. Takip et. Olay Merkez Osman Gazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baba ve anne motosiklete bağladıkları çekçek arabasının içine kendi çocuklarını koydu. Gidecekleri yere kadar çocuklarını çekçek arabasının içinde götüren çift korku dolu anlar yaşattı. İzleyenleri endişelendiren görüntüler kameraya yansıdı. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türk konteyneri caddede gezintiye çıktı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İlha Salman, TKP'nin İstanbul Milletvekili aday olduğunu açıkladı değerli izleyenler. Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere hazırlanırken siyasi partilerden Milletvekili adaylıkları için sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Mehmet Aslantol'un Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olmasının adından sağ dünyasından bir isim daha adaylığını açıkladı. Oyuncu ve tiyatro sanatçısı usta oyuncu İlyas Salman da Türkiye Komünist Partisi'nden İstanbul Milletvekili adayı olduğunu açıkladı. İlyas Salman TKP'den İstanbul Milletvekili adayı olduğunu açıkladı. 31 Mart 2023-2041 son güncelleme. 31 Mart 2023-2041. Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere hazırlanırken siyasi partilerden de milletvekili adaylıkları için sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Mehmet Aslantun Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olmasının ardından sanat dünyasından bir isim daha adaylığını açıkladı. Oyuncu ve tiyatro sanatçısı İlyas Salman da Türkiye Komünist Partisi'nden TKP İstanbul Milletvekili adayı olduğunu açıkladı. Takip et. Seçimlere bir buçuk aydan kısa bir süre kala, siyasi partilerin milletvekili aday listeleri de yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. TKP'nin sosyal medya hesabından, ünlü oyuncu İlyas Salman'ın İstanbul'dan milletvekili adaylığını açıkladığı video paylaşıldı. Descartes'in sözleriyle açıkladı. Söz veriyorum, sarayın dalkabur değil, halkın soytarısı olacağım sözleriyle paylaşılan videoda İlyas Salman şu ifadeleri kullandı. Descartes, bundan yüzlerce yıl önce insan düşünen hayvandır demiş. Descartes çok geç kalmış bir düşünür. 21. yüzyılda insan seçmesini bilen bir hayvandır. Şöyle düşünüyorum, dünyada en çirkin kokan şey saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz. Mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur. Bu seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden milletvekilliğine adaylığımı koydum. Size bir tek söz verebilirim, sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım. Söz... İrfan Değirmenci milletvekili adayı oldu. O partinin genel başkanı duyurdu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir. Şu ekranlarda diğer haberimize geçiyoruz. Yunanistan başbakanı Mitsotakis dikkat çeken seçim vaadi, yani Türk-Yunan sınırı tamamen duvarla örülecek dedi. Yunanistan başbakanı Kriyokos Mitsotakis, ülkedeki genel seçimler için kampanya yürütürken, ülkenin Türkiye ile olan kara sınırının tamamına duvar ölmeye söz verdi. Yunanistan başbakanı Mitsotakis'ten dikkat çeken seçim vaadi, Türk-Yunan sınırı tamamen duvarla örülecek. 31 Mart 2023-21.12 son güncelleme, 31 Mart 2023-21.20. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkedeki genel seçimler için kampanya yürütürken, ülkenin Türkiye ile olan kara sınırının tamamına duvar örme sözü verdi. Takip et. 10 Yunanistan önce... Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, Yunanistan İçişleri Bakanı Takis Theodorikakos ile birlikte Yunanistan'ın Türkiye sınırında bulunan Evros bölgesini ziyaret etti. Mitsotakis'in seçim vaadi ise gündem oldu. İşte haberin detayları. Miçotakis ülkedeki genel seçimler için kampanya yürütürken, ülkenin Türkiye ile olan kara sınırının tamamına duvar örme sözü verdi. 37,5 kilometre uzunluğundaki mevcut çelik duvara önümüzdeki 15 yıl içinde 35 kilometre daha ekleme yapmayı planladıklarını açıklayan Başbakan Miçotakis, başka bir hükümetin iş başına gelmesi durumunda bu planın tamamen gündem dışı kalabileceğini belirtti. 2026 yılına kadar 100 kilometreden fazla duvar ekleneceğini belirterek, bugün Yunanistan'da bu projeye karşı savaşan siyasi güçler olmasından dolayı üzüntümü belirtmek isterim. Mevcut duvar ve vadettiğimiz duvarlar yasa dışı göçe karşı etkili bir caydırıcı güç olacaktır. Gördüğümüz duvar geçen yıl kara sınırımızdan 250 binden fazla geçişin önlenmesine yardımcı oldu, dedi. Türkiye-Yunanistan kara sınırı. Türkiye ile Yunanistan arasında 212 kilometre kara sınırı bulunuyor. 2012'de Yunanistan tarafından Suriyeli mültecilerin geçişini önlemek için sınıra 3 metre yüksekliğinde ve 12,5 kilometre uzunluğunda metal duvar inşa edilmesiyle başlayan duvar projesi, Ekim 2020. De Afganistan'dan gelen göçmenlere karşı 5 metre yüksekliğinde ve 27 kilometre uzunluğunda yeni çelik duvarın inşaatı ile devam etti. Günümüzde 37,5 kilometre boyunca uzanan duvarın Yunanistan tarafında akustik önleyiciler ve aktif sınır ekipleri yer alıyor. Resdiu raporuna göre Yunanistan'da 119.700 mülteci bulunuyor. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. O ülkede kumanya izdihamı, çok sayıda ölü ve yaralı var. Çekilecek iddialarına en net yanıt yolumuza devam Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Eden Hazard'ı Galatasaray'ın elinden kapacak. Sağ içindeki rekabetin yanı sıra sağ dışında da karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez sezon sonunda Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Eden Hazard için rakip oldu işleri tercih. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Eden Hazard'ı Galatasaray'ın elinden kapacak. 31 Mart 2023-23.00 son güncelleme. 31 Mart 2023-23.00. Saha içindeki rekabetin yanı sıra saha dışında da karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez sezon sonunda Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Eden Hazard için rakip oldu. İşte detaylar. <gülüyor> Takip et. Eden Hazard. Belçika. Yaş 32 pozisyon forvet. Tüm istatistikler için tıklayın. Süper Lig'de şampiyonluk yarışımız kesmeden devam ederken, şampiyonluğun en büyük iki adayı konumunda olan Fenerbahçe ile Galatasaray saha dışında da rekabetini sürdürüyor. Ara transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katan ligin iki devi temaslarına devam ederken, bu kez Real Madrid'in yıldızı eden Hazar transferinde karşı karşıya geldi. Galatasaray ile anılıyordu. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Madrid ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 32 yaşındaki oyuncu için İspanyol basınında Galatasaray'ın ilgisi geniş yer bulurken, Mertens ile buluşmaya sıcak bakıyor, başlıklı bir haberde kaleme alınmıştı. En istekli kulüp Fenerbahçe. Tüm bunlar yaşanırken Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir hamle geldi. Sarı Lacivert'te ekibin Hazard konusunda oldukça ısrarlı olduğu öne sürülürken Fransız basınında Real Madrid'in neden Hazard'ı göndermeyi amaçladığı ve en çok isteyen kulübün de Fenerbahçe olduğu ifade edildi. Şesuz devreye girecek. Çıkan haberlerde Fenerbahçe çok istedi. Hazar teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almıyor, ifadeleri kullanılırken Sarı Lacivert'te ekibin George Jesus kartını çekeceği, yıldız oyuncuyu ikna etmek için Portekizli hocanın da kendisiyle bir görüşme yapacağı öğrenildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anahtar kelime. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti saldırısının faaliyye kalandıktan sonra ilk açıklama geldi. Yürek, yürekten teşekkür ederim dedi. İYİ Parti'nin İstanbul'da bulunan İYİ Başkanı'na sabah saatleri siyasi saldırı düzenlendi. Başta Parti Genel Başkanı olmak üzere çok sayıda siyasetten sert açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırının faillerinin yakalandığını duyurdu. CHP'li ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan failin yakalanmasının ardından ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'ndan İyi Parti saldırısının faili yakalandıktan sonra ilk açıklama yürekten teşekkür ederim. 31 Mart 2023 18.39 son güncelleme 31 Mart 2023 18.39 İyi Parti'nin İstanbul'da bulunan il başkanlığına sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Başta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere çok sayıda siyasiden sert açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırının failinin yakalandığını duyurdu. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan failin yakalanmasının ardından ilk açıklama geldi. Takip et. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırının ardından geçmiş olsun mesajı yayınlayan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, heyetiyle beraber saldırının düzenlendiği binaya ziyarette bulundu. Akşener'in şantaca boyun emeyecek bir lider olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, failin yakalanmasıyla ilgili polis teşkilatına teşekkürlerini sundu. İyi Parti İl Başkanlığını kurşunlayan saldırgan yakalandı. Kılıçdaroğlu İYİ Parti İl Binası önündeki açıklamaları şu şekilde. Siyasette kullanılan tehdit dilinin hangi sonuçlar doğurduğunu hep beraber görüyoruz. Özellikle devleti yöneten kişinin kullandığı dile özen göstermesi lazım. Tehditle şantajla siyaset yapılmaz. Hele hele Sayın Akşener'e karşı hiç yapılmaz. Sayın Akşener, siyasette deneyimli, birikimli, hiçbir şantaja boyun eğmeyecek bir liderdir. Dolayısıyla kendisine, parti arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca polisimize silahı kullanan, atışı yapan kişi yakalandığı için polis teşkilatımıza da yürekten teşekkür ederim. Akşener'den iyi Parti binası önünde çok konuşulacak sözler. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Skandal görüntülere bir tepki daha. Beklenen ist... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Erbakan ve Bahçeli'de oran da YSK suratlarına vurdu mu diyerek seslendi. Erdoğan'dan Antep'e AYM çıkışı geldi. Yolunuz açık olsun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağ'ında Gaziantep, Afet AFED konutları temel atma töreninde konuştu. Erdoğan töreni çıkmışlar. Erdoğan aday olamaz. Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu sırt, e, suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar? Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz. Yolunuz açık olsun. Törende genel refah partisi lideri Fatih Erbakan ve MHP lideri, devlet Devlet de konuşma yaptı. Erbakan ve Bahçeli de orada. YSK suratlarına vurdu mu? Diyerek seslendi. Erdoğan'dan Antep'te AYM çıkışı yolunuz açık olsun. 31 Mart 2023 16.50 son güncelleme 31 Mart 2023 17.33 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağ'ında Gaziantepkili Afet konutları temel atma töreninde konuştu. Erdoğan törende çıkmışlar, Erdoğan aday olamaz. Ne oldu? Yüksek seçim kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar? Anayasa mahkemesine gidiyoruz. Yolunuz açık olsun şeklinde konuştu. Törende Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan ve Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli de konuşma yaptı. Takip et. Gaziantep'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağ'ında Gaziantep'li sahafet konutları temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçimleri ile ilgili de konuşan Erdoğan, adaylık tartışmalarına dair dikkat çeken bir çıkış yaptı. YSK suratlarına vurdu mu diyen Erdoğan, şimdi AYM'ye gidiyorlarmış, yolunuz açık olsun ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. Yitirdiğimiz 50 bin insanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Depremin yıktığı şehirlerimizin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz. Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık. Yaklaşık 1,5 ayın ardından yoğun çalışmaların tamamında önemli bir safhaya geldik. Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık. Durmak yok, yola devam dedik. Geçici barınma alanları için eldeki tüm imkanlar kullanılıyor. Amacımız 650 binası yeni konutu vatandaşlarımıza teslim etmek. Amacımız 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir. Yeni konutları zemin 3 ve 4 katı geçmeyecek şekilde güvenli bir tasarımda yapıyoruz. Gaziantep'te 29.741 deprem konutu ve 12607 evi inşa edeceğiz. Bu konutlardan 7.087 Sİ'nin temelini bugün buradan atıyoruz. Kiliste inşa edeceğimi 649 konutun temelini de yine bugün atıyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Projelerimizi bilim insanlarımızın ve mühendislerimizin yanı sıra iş insanlarının, kanaat önderlerinin ve vatandaşların görüşlerini alarak şekillendiriyoruz. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Türkiye genelinde riskli binaların dönüşümüyle ilgili de kapsamlı bir hazırlık yapıyoruz. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeliyle şehirlerimizi en kısa sürede depremlere, yangınlara, eylemlere ve diğer tüm risklere karşı dayanıklı ve huzurlu hale getirmekte kararlıyız. Şahlanışın eşindeyiz. Artık asıl büyük şahlanışın eşindeyiz. Desteğinize talibiz. Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız şekilde bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye yüzyılının inşasına vereceğiz. Koalisyonlarla ülke bir yere gidemez. AYM çıkışı. Erdoğan aday olamaz dediler. Ne oldu? YSK suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar? Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz. Yolunuz açık olsun. Bu makam hizmet makamıdır. Bay bay Kemal çıkmış ulu dağıtır gibi makam dağıtıyor. Bu iş böyle yapılmaz. Halkımız bunlara 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecek. Bunlar teröristlerle el ele yol yürüyorlar. 14 Mayıs'ta bunları Cide Gabara görmeye var mıyız? Bahçeli de konuşma yaptı. Törende yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de konuşma yaptı. Erbakan Gaziantep'te düzenlenen toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmada şehit kamillerin, şahimelerin, şehitlerin, kahramanların diyarı Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yapılan çalışmalar ve hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Erbakan şunları kaydetti. Burada depremin acılarını halen yaşayan kardeşlerimiz olarak sizlerle birlikteyiz. Sizler burada birinci evden aynen yakın bu acıları yaşadınız. Bizler de aynı acıyı gerçekten de yüreklerimizde Türkiye'nin dört bir tarafında 85 milyon olarak hissettik. Bir kez daha bu depremde bu felakette ahirete irtihal eden bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize gani gani rahmet diliyoruz. Allah onları inşallah şehitlik mertebesine kabul etsin. Şehitlerle birlikte haşretsin ve geride kalan yakınlarına da onları şefaatçe eylesin. Yaralı olarak kurtulan bütün vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün depremzedelerimize Cenabı Allah yardım eylesin, selamete çıkarsın, yer ve yardımcımız olsun. Cenabı Allah ülkemize, milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Bununla gelmiş geçmiş olsun. İnşallah duasını yapıyoruz. Burada bir sene içinde tamamlanacak olan konutların iş yerlerinin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu konutların iş yerlerinin bir an evvel tamamlanması ve inşallah sizlerin de yeniden yaşama kaldığınız yerden devam etmeniz için dua ediyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, devletimize minnettarız bir an evvel tamamlanıp sizlere teslim edilmesi için dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Bir kez daha herkese teşekkür ediyorum. Toplantımız, açılışımız hayırlı olsun. Devlet Bahçeli ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Artık Türkiye ayağa kalkıyor. Artık Türkiye asrın felaketinin acılarını unutturuyor. 14 Mayıs'ta Türkiye'de milli iradenin tecellisi için seçimler yapılacaktır. Hizmeti karalayarak bir yere vardırmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. 76 yıldan bu yana çok partili bir rejimin içindeyiz, koalisyonlarla üretildi, 25 günlük koalisyonlar görüldü, çok sayıda koalisyonlar kuruldu, kısa süre içerisinde dağıldı. Koalisyonlarla ülke yönetilemez. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Skandal görüntülere bir tepki daha. Ki tarih öne çıktı, CHP'den açık kapı. 24 saat bile kalmadı. Erdoğan, ne oluyor bu iyi partiye diye sorunca. Anahtar kelimeler. Recep Tayyip Erdoğan sondaki. Ana haber bülterimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Kızılış Şerbeti'nde olay sahne geldi. Fatih'in Doğa için söyledikleri sosyal medya ayağa kaldırdı. İlk insansın dedi. Kızılış Şerbeti bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizide Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Doğan'ın eşi Fatih'in doktorla konuştuğu sahne olay oldu. Sosyal medyada büyük tepki toplayan sahne için çok sayıda yorum yapıldı. Kızılcık şerbetinde olay sahne. Fatih'in doğa için söyledikleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İlk insansın. 31 Mart 2023-22-25 son güncelleme. 31 Mart 2023 22 55. Kızılcık şerbeti bu akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Doğan'ın eşi Fatih'in doktorla konuştuğu sahne olay oldu. Sosyal medyada büyük tepki toplayan sahne için çok sayıda yorum yapıldı. Takip et. Kızılcık şerbetinde yine çok konuşulacak bir sahne yaşandı. Doğan'ın eşi Fatih, Doğan'ın staj yapacağı yerin müdürüyle görüşüp eşinin yalnızca kadın hastalara bakmasını istedi. Sahne sonrası sosyal medya aya kalktı. Cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi, RTVK'ın verdiği 5 yayın durdurma cezasının yanı sıra sahneleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni bölümde, Fatih Doğa'nın staj yapacağı yerin müdürüyle yaptığı görüşme olay oldu. Eşinin hamile olduğunu ve yalnızca kadın hastalara bakmasını istediğini söyleyen Fatih, izleyenleri epey şaşırttı. Sosyal medyada büyük tepki Sahne yayınlandıktan sonra sosyal medyada büyük tepki topladı. Birçok kullanıcı Fatih'i ilk insan olarak nitelendirdi. Kendisi de eşini bir psikoloji seansında görüp beğenen Fatih'in kıskançlıktan dolayı bu şekilde davranmasına izleyiciler sert yorumlarda bulundular. Bizim Fatih Odun'u da hala. Sosyal medyadan gelen yorumlardan bazıları ise şöyle. Ne acıya Türkiye'de erkeklerin birçoğu Fatih'in kafasında. Aman karım hamile çalışmasın, aman kadın evde çocuğu ile otursun, tabi en korkuncu sözde mutassıf ailenin gözde erkek çocuğu şımarıklığı, karım sadece kadınlarla çalışsın, bir Fatih ortaçağı kapattı, bizim Fatih olduğunu da hala ortaçağ kafasında yaşıyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. O partiden aday mı olacak? Açıklama yaptı. Belirli izleyenler bu haberimizle birlikte. Tarık haber haber.com ana haber sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber istemiz olan Tarikhaber.com'a bekleriz. Sizlerde yer alan reklamlara da tıklayarak destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha uslu ve daha güvenli bir Türkiye uymak değil, İyi akşamlar görüşürüz.